Sanalın aksine rüyada altın bulmak olumlu bir rüya olarak görülmez. Sıkıntıya düşmeye, daralmaya, sorunlardan kurtulmanın yollarını bulamamaya, ne yapacağını bilememeye ve sahip olanları kaybetmeye işaret eder. Sorunların rüyayı gören kişiyi çok zorlayacağı ve bu sorunlardan kurtulmadığı sürece huzurunu bulması mümkün olmayacağı anlamına gelir. Rüyada altın bulmak rüya sahibinin yaşadıkları nedeniyle karamsar ve mutsuz olacağına rivayet edilir. Rüyada altın bilezik bulmak, rüyayı gören kişinin emek etmeden, emek sarf etmeden miras yolu ile bir iş yeri sahibi olacağını işaret eder. Rüya sahibinin hayli vakti yerinde olan bir kimseyle evlilik yapacağına, bu evliliğinde de hem maddi ve manevi açıdan da huzur bulacağına işaret eder. Rüyada altın küpe bulmak herkes için aynı şekilde yorumlanmaz. Bir kadının rüyasında altın küpe bulması, onun herkes tarafından beğenildiği ve ilgi gördüğü şeklinde yorumlanırken, bir erkeğin altın küpe bulması, onun çok sevdiği ve eğlenerek yaptığı mesleğine ya da hobilerine işaret eder. Rüyada altın toplamak, rüyayı gören kişinin geçmişten devam eden maddi ve manevi sıkıntılarının son bulacağına işaret eder. Rüya sahibinin uzun zamandan beri iş aradığını ve kendisine uygun bir iş bulamadığı için çalışmadığını bu nedenle de parasal konularda yetersiz kalarak sıkıntı çektiğini ancak bundan sonraki zamanda kendine uygun bir iş bularak maddi anlamda feraha kavuşacağını işaret eder. Kişinin çekilen sıkıntıdan sonra ereceği huzurun habercisi olan bir rüya olarak işaret eder. Rüyada altın zincir bulmak, rüyayı gören kişinin çıkış yollarına, çarelere ve çözümlere kavuşacağı şeklinde kabul edilir. Rüya sahibinin dualarını ve dileklerinin karşılığını inanarak ve mücadele etmekten vazgeçmeyerek alacağına ve feraha kavuşacağına işaret eder. Esenliğe, gönül hoşluğuna kavuşmaya işaret eder. Rüyada altın gömü bulmak, ekonomik ve maddi olarak başarılı adımlar atacağınızı, dolayısıyla durumunuzu düzelteceğinize işaret eder. Rüyada altın takı görmek, hoş sözlü konuşmaları ve davranışları ile herkese etkileyen rüya sahibinin geniş bir çevreye sahip olduğunu, bekarsa talibinin her geçen gün fazlalaşacağını, evli ise eşi tarafından her zaman el üstünde tutulup şımartılacağını işaret eder. Rüyada altın bileklik bulmak, iş hayatında çok iyi yerlere gelmiş olan rüya sahibinin çok büyük kazançlar elde ettiği dönemin sona erdiğine, artık harcama yaparken dikkat etmesi gerektiğine, çok büyük maddi zararı karşılaşabileceğine ve büyük sorunlar yaşayabileceğine işaret eder. Rüyada altın yüzük bulmak, müjdeli bir haber almaya, özel hayatında ani ve güzel bir gelişme yaşamaya, mutluluktan havalara uçmaya işaret eder. Rüyada altın yüzük görmek, rüya sahibine karşı yoğun duyurulu olan bir kişinin kendisine ilan aşk edeceğine işaret eder. Rüyada çeyrek altın bulmak, rüyayı gören kişinin sorumluluğunda olmayan ve kendisiyle hiçbir alakası bulunmayan bir maddi yükümlülüğün kendisine fatura edileceğine işaret eder. Rüyada denizde altın bulmak sevdiği bir kişinin öne olması ile girdiği çok hayırlı bir işte büyük kazançlar elde edecek, mevki makam sahibi olacak ve birçok insan istediği imkanları elde edecek ama bir türlü istediği gibi bir düzen tutturup rahat yüzü görmeyecek demektir. Rüyada denizde külçe altın bulmak olmaması için çok çaba sarf ettiği bir konuda, Büyük bir sıkıntı içine düşeceğine, bu sıkıntının hem kendisini hem de sevdiği kişileri de içine alacağına, alacağı birçok desteği ve vereceği kararlara rağmen bir türlü kendisini toparlayamayacağına, gittikçe daha kötü bir duruma düşeceğine işaret eder. Rüyada bir küp altın bulmak, eşler arasında büyük bir tartışma yaşanması yüzünden aile bireylerinin büyük bir moral kaybı yaşayacağına, bir aile büyüğü ile ilgili üzücü bir haber alınacağına, ekonomik olarak zarar getirecek bir işe girileceğine, çıkılacak bir yolculuğun çok tatsız bir olayla sona ereceğine ve bir sebepten ötürü bir miktar ceza ödemek zorunda kalacağına işaret eder. Riyada bir çuval altın bulmak, eski bir dostun gelişiyle kapanmış olan bir meselenin tekrar açılacağı, projelerin beklenmeyen bir anda aksaklığa uğrayacağı, hayal kırıklığı yaşanacağı, yapılan yardım çağrılarını sorunsuz kalacağı ve girilen bir rekabetten yenik çıkılacağı anlamına gelir. Rüyada tarlada altın bulmak, evini geçindirdiği işte beklemediği bir anda bir aksilikle karşılaşacak, malının çoğunu bu sebepten ötürü kaybedecek, eline geçen birkaç kuruşu borçlarından kurtulmak için kullanacak ve uzun bir süre boyunca bir türlü kendisini toparlayamayacak anlamına gelir. Riyada çöpte altın bulmak, çirkeplik yapan ve insanları birbirine düşüren bir kişi yüzünden aile arasında büyük tartışmalar yaşanacağına, kalp kırıklığı olacağına, aile büyüklerinden birinin kaybedileceğine ve bir sağlık sorunu ile geçecek bir döneme girileceğine işaret eder. Durgun su içinde altın bulmak, kolay ve rahat şekilde ulaşılacak variyete, paraya, mala, mülke, güzel hayata. Akan su içinde altın bulmak, alın teri karşılığında ama eksiksiz ve iyi şartlarda yaşamaya el verecek kadar Bol kazanca sahip olmaya işaret eder. Rüyada su içinde külçe altın bulmak, tomarla paraya sahip olmaya ve zenginliğe alamet eder. Rüyada su içinde çeyrek altın bulmak, rüyayı gören kişi için kısa günün karı olacak bir iş yapması anlamına gelir. Rüyada altın elbise görmek, başarısında ve konumunda gözü olan akniyetli kimselerin olduğuna, ...ve bu kimsenin arkanızdan kuyunuzu kazdığına, bir sebeple hem moral kaybına hem de hayal kırıklığına yol açacağına, kişinin geçimini sağlamak ve para kazanmak için iş girişimlerinde bulunacağına, kimde ne borcu var ise bunları ödemek için elinden gelen her şeyi yaptığına, duygusal ve ruhsal olarak sıkıntılarının ne olduğuna, madde açıdan çok büyük gelir olacağına işaret eder. Dargınlıkların ve kırgınlıkların sona ereceğine, işlerini ve yaşamını bu kararlar doğrultusunda sürdüreceğine... Dertlerinin biteceğine ve artık hayatının yoluna gireceğine, hanede, evinde, mutfağında olacak zenginliğe ve yaşamı boyunca dara düşmeyeceğine, sorunlarının çözüme ulaşacağına, mal sahibi olacağına, malının parasının hayrını göreceğine, yaşanan bir tatsızlığın tatlıya bağlayacağına, bütün dileklerin bir bir gerçeğe dönüşeceğine, iş ve eğitim yaşamında büyük başarılar elde etmek istediğine işaret eder. Rüyada altın, hediye almak, güzel bir hadise yaşayarak mutlu olacağınızı işaret eder, keyfinizi yerine getirecek olan durumlara delalet eder ve muradınıza erecek olmanızı gösterir. İyilik göreceğinize işaret eder ve beklentilerinize ulaşacağınızı gösterir. Mal ve sahip olmayı işaret eder, yatırımlarınızı güzel değerlendirecek olmanıza işaret eder. Rüyada altın hazine bulmak, çalışkanlığın ve emeklerinin karşılığına layık olduğu şekilde alacağına, helal olan dokmaya, makbul olan mallara sahip olunacağına işaret eder. Rüya sahibinin döktüğü alın temin karşılığının meyvelerini bolca ve az tadı içinde toplayacağı anlamına gelir. Rüyada hazine bulmak, rüyayı gören kişinin gerçek anlamda dünya mallarına kavuşacağına, yatırımlardan büyük kazanç elde edeceğine, bu sayede hem daha kolay bir rahat yaşama elde edeceğine hem de bundan sonra daha çok rahat gelir kazanacağına işaret eder. Bolluk ve bereket içinde yaşamaya tabir edilirken, rüya sahibinin her istediğine dileyince sahip olma ağrıcılığı yaşayacağına işaret eder. Rüyada altın heykel görmek kişinin hem maddi hem de manevi olarak zorlanacağına ve sıkıntıya girmeye, hayatın tadını çıkarmayı bilmeye ve kendini olduğundan iyi hissetmeye işaret eder. Allah dostları ile bir arada olarak maneviyatının güçleneceğine, kaygılarının biteceğine, kişinin maddi ve manevi hayatında kendini iyi hissedeceğine, kişinin hayattan tat alamaz hale geleceğine, sıkıntılı ve korku içinde yaşayan insanlar içinse tüm dertlerinin ve endişelerinin son bulup eski hayatına döneceğine, başarıyı yakalamaya, kutlama yapmaya, çok zor durumlara düşürecek olaylara karşılaşmaya ve çok büyük zararlara uğramaya, üstünden yükün kalkmasına veya feraha kavuşmaya, sıkıntı ve bunalımdan kurtularak feraha vermeye ve mutlu olmaya işaret eder. Rüyada altın hediye almak, güzel bir hadiseyi yaşayarak mutlu olacağınıza işaret eder. Keyfinizi yerine getirecek olan durumlara delalet eder ve muradınıza erecek olmanızı gösterir. İyilik göreceğinize işaret eder ve beklentilerinize ulaşacağınızı gösterir. Mal ve mülke sahip olmaya işaret eder ve yatırımlarınızı güzel değerlendirecek olmanıza işaret eder. Rüyada altın hediye almak. Rüya sahibinin çok cömert ve imsal biri olduğuna işaret eder. Bu kişi insanlar tarafından sevilen ve saygı duyulan biridir. Rüyasında altın hediye alan birinin hayatındaki çıkmazlar aydınlığa kavuşur ve tüm işleri yoluna girer. Ayrıca kendisi madde açıdan da ferahlamış halde bulunur mutlu ve huzurlu bir sürece gireceğine, psikolojik anlamda olumlu gelişmeler olacağına işaret eder. Rüyada altın hediye vermek, rüya sahibinin maddi açıdan desteği olduğuna işaret eder. Ancak bu destek bir yakın tarafından sağlanacak ve rüya sahibi bir rahatlama yaşayacaktır. Rüyasında altın hediye verdiğini gören biri, madde açıdan sıkıntı olduğu bir zamanda bir dosttan gelecek yardımla hem madde açıdan iyi bir konuma yükselir, hem de kendini yalnızlık hissinden bir şekilde kurtulmuş hisseder. Rüyada altın yine görmek evli ve çocuk sahibi kimselerin aile üyeleri tarafından el üstünde tutulduğuna, günlük yaşamında bir türlü aktiviteyle meşgul olacağına, yapılan çalışmalar ve ortaya konacak projeler sayesinde büyük kazançlar elde edileceğine, yapılan bir hata'nın telafi edileceğine, uzun zamandan beri yaşanan üzücü olayların mutlu sona bağlanacağına, Zararlı bir kişinin oyuna gelineceğine, yapılan hatalardan ötürü büyük bir kaybı uğranacağına, uğradığı zararlardan kurtulmak için alacağı boşlardan bir türlü kurtulamayacağına, zorlukları teker teker aşacağına, sevilen bir kişiye yardım edeceğine, amaçlara ve hedeflere ulaşacağına işaret eder. Rüyada Altın Küpe Görmek bunun kişi için olumlu sonuçlanacağına, yapılan hatalardan ötürü büyük kaybı uğrayacağına, gerçekleştirecek projeler sayesinde yeni ve daha rahat bir hayat olacağına, kısmetin ve şansın her zaman olacağına, bol kazançlı bir işe girileceğine, zengin olunacağına, sevdiği ve değer verdiği kişilerden ihanet yüzünden kar olacağına yorumlanır. Rüyada altın küpe takmak, yaşanacak üzüntüden dolayı sağlık sorunları ile uğraşmak zorunda kalınacağına, maddi açıdan çok iyi bir noktaya gelineceğine, ancak Allah yolunda bazı hizmetlerde bulunduk bazılara yardım ederse kısa zaman içinde hayallerinin gerçekleşeceğine, insanlara karşı kötü şeyler yapacağına, kardeşlerin arasında parayla ilgili bir sıkıntı olacağına işaret eder.